hey hey he. bir, bir, bir düşman kaldı bunlar de saniye o ben belam yoksa kana oh! çok ya böyle taktik Lan mermi bitti var kanka Çok yavaşsın Bir düşman kaldı bu üç <Gülüyor> Uyyyyyyy bled Buna koydu o yerden mi? Elan. Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Gücü yerde. oynamak istiyorsunuz. Fight ortada düştü. Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal oğlum. Ya jet abim adam var adam serdi onlar da yaldı Bak